UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Zeynep Karahan Uslu ile birlikteyiz. Zeynep Hanım ben sizinle komitenin cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalar hakkında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 Ve dolayısıyla bir taraftan politik anlamda ve sosyal meselelere odaklanan STK'ların içerisinde ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli işte yönetim rolleri üstlenmekle geçerken diğer taraftan da ki bence aslında onun da son derece politik bir tarafı vardır ama kültür, sanat ve kadın çalışmaları alanındaki STK faaliyetlerinin de içerisinde oldum. Hala da galiba bir şekilde üçü birden kendine az bir kombinasyonla devam ediyor hayatımda. Valla bravo. Bir solukta anlattınız ama aslında neler neler sığdırmış, neler neler yapmış bir kadınsanız. Ne mutluluk şey ki sizin gibi başarılı kadınlarımız var. Çünkü başkalarına da rol modelsiniz aynı zamanda. Şimdi geçelim UNESCO'ya. UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna bağlı olarak bir komite var, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi. Siz bu komitenin başkanlığını yapıyorsunuz. Komite ne zaman kuruldu ve amacı nedir bize anlatır mısınız? Komite 2000'li yıllardan itibaren olan yani benim UNESCO'da görev yapma sürecimden öncesine dayanan bir yapı ve bu doğrultuda daha önce sanıyorum ben önce Feride Çiçek ee, hanım gibi bu konuda e, son derece etkin pozisyonlar almış olan e, şahsiyetler tarafından da önemli katkıların yapıldığının altını çizmek lazım. Bu doğrultuda kendi dönemimizde e, yönelik çalışmalarımızı ifade edecek olursam da tabii e, komite UNESCO konularıyla hmm. bağlantılı ve belli konularda UNESCO'nun odaklandığı alanlarla e, Paralel çalışmalar yürütmesi beklenen bir yapı ve bu doğrultuda e, şu yıllarda diyelim ki bence çok doğru bir seçim. E, STEM dediğimiz yani bu Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin kısaltılmasıyla artık bizim dilimize de bir şekilde böyle girdi. E, STEM konularında kadın ve kız çocuklarının geliştirilmesi UNESCO tarafından çok merkezi alınan bir e, çalışma alanı ve biz de açıkçası bunu beklenildiği üzere kendi bünyemize odakladık ve bu doğrultuda özellikle geleceğe tohum atabileceğimiz nitelikteki çalışmalara ağırlık vererek hem Türkiye'li hem de mülteci kız çocuklarını aynı anda içine dahil ettiğimiz bir proje seti oluşturduk ve bunu illerde uygulamaya başladık. Pandemi dönemine kadar da düzenlik bir biçimde bunu gerçekleştiriyorduk. Ee, ne yaptığımıza gelince illerde belediyelerin desteğini alarak e, ve aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nin eğitim fakültesi ve e, STEM laboratuvarındaki e, akademisyenlerle de işbirliğine girip onlarla da profesyonel ölçekte çalışarak onların e, oluşturduğu bizim de onayladığımız bir eğitim seti Üzerinden Suriyeli ve Türkiye'li kız çocuklarını illerde toplayıp iki gün süren STEM alanında eğitim görmeye ve meslek seçmeye yönelik hem farkındalık eğitimi hem de yaparak öğrenme dediğimiz bir yöntemde içine derc ederek STEM alanına yönelik projeler oluşturdukları ve bu alanda nasıl konumlanacaklarını, konumlandıkları takdirde nasıl bir ufuk kazanacaklarını ilgileriyle şahsiyetleri arasındaki bağı kurdurmaya ve bu süreci güçlendirmeye yönelik bir çalışma yürütüyor. Rus. bunun da özellikle 7 ve 8. sınıftaki özürlüyüm 8 değil 6 ve 7. sınıflardaki kız çocuklarını merkeze alıyoruz ki 8. sınıftaki malum lise geçiş sınavlarında eğer böyle bir ilgileri varsa, böyle bir kabiliyetleri varsa orada bu farkındalığı almış olan öğrencilerin ten lisesi sınavlarına hazırlanacak vakte de sahip olmaları için spesifik olarak bu yaş grubunu seçiyoruz. Ve tabii dünyada da Türkiye'de de real bir gerçek. Dünya bir taraftan büyük bir hızla değişiyor. İnsan çağı dediğimiz içerisinde birçok defekti de barındıran ama teknolojinin çok büyük bir hızla arttığı ve dijital uçuruma yakalanan insanların çok hızla geri düşeceği, keza toplumların da tabii bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde... E Toplumsal cinsiyet eşitliğinin de önemli çalışma konularından olan o zihinsel bariyerler kısmı toplumda, eğitim sisteminde kişinin dolayısıyla kendi iç dünyasında işlemeye başladığı için özellikle matematik ve mühendislik alanlarında kadınların varlığı ve kadınların da kapasitesini kullanılabildiği bir dünya inşa edilemiyor bu. Hem dünya açısından çok büyük bir kayıp çünkü işte malum ifadedir tek kanatlı kuş uçamaz. Dolayısıyla toplumun yarısı kadın ve kanadın yarısı da kadınlar. E toplumun yarısı bu büyük teknolojik gelişim çağına uyum sağlayacak ilgiler ve kariyer alanlarına yönelmediği takdirde ve toplumlar arasında farklılık oluştuğunda toplumun daha bütüncül bir biçimde bu alanlarda efektif ya karar veren veya yani böyle tercih gösteren toplumlarla tersi toplumlar arasındaki ara o kadar açılacak ki bu artık bir hem bir e, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi ama aynı zamanda da toplumların rekabet etme ve bugünü ve yarını yakalayabilme meselesi olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla böyle bir çalışma yürütüyoruz. Onunla birlikte de biraz ayrıntıya girer misiniz? O çalışmanın ayrıntıları hangi illerde kaç kişiyle görüşüldü neler yapıldı biraz daha detaylandırabilir misiniz çalışmanızı? Tabi işte Diyarbakır'dan Gaziantep'e Gaziantep'ten Kocaeli'ye yürüyen bir süreç bu. Örneğin Nisan ayında eğer pandemi olmasaydı, e, hatta 23 Nisan'a denk getirmek gibi böyle hoş da bir ulusal hani, e, egemenlik e, çocuk, çocuk günümüzle de bağdaştık. Yani tarihi de öyle ayarlamıştık, planlamıştık. E, ordu ilimizde yapacaktık örneğin. Işte sırada bekliyor, yani ilk sırada ordu var dolayısıyla. Diğer yani bir ifade öyle. Ve e, ne yaptığımıza gelince de e, burada... E, Aşağı yukarı 200 200'ün üzerinde daha doğrusu kız çocuğuyla çalışıyoruz her bir eğitiminizde ve eğitim biraz önce de ifade ettiğim gibi bir taraftan rol modelle tanıştırarak başlıyor. Onun için de böyle bir bu de bize ait bir fikir mutlulukla ifade ediyorum. Anlatırken de ama duygusal isminde UNESCO, e, L'Oréal Bilim Kadını ödülünü dünya çapında alan bir akademisyenimiz var. Ve Duygu Hanımın kişisel hayat hikayesi de aslında e, yani sosyal tabakalar arası hareketlilik ve bireysel yetenek ve çalışmayla sonunda mesleki anlamda işte dünya çapında ödüllere olan e, bir bilim kadınına dönüşebilmek adına çok önemli bir örnek. Dolayısıyla bizim programlarımızda biz Olur. Duygu Hanımın Orada bir kesinti oldu. Adını ve soyadını tekrarlar mısınız acaba? Duygusal, Duygu Sağol. Duygu Duygu hocamız. Ve dolayısıyla Türkiye açısından da bu e, hikayelerimizden biridir. Ve bizim eğitimimiz hem UNESCO Büyük Ödülünü almış, dünya çapında bilimsel çalışmalarıyla e, ödüle masal olmuş. Bir, e, hani içimizden biri ve bu toplumun bağrından çıkmış ve gerçekten o katmanları... Işte hikâyesiyle keserek, kırarak başarısını inşa edilmiş bir şahsiyet. Duygulamın konuşmasıyla başlatıyoruz. Dolayısıyla bir rol model unsuru üzerinden başlıyor. Mütakiben İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Merkezi, İstan Laboratuvarının akademisyenleri tarafından o yaş grubuna uygun bir biçimde hem bilgilendirme hem motivasyon hem de ufuk açma diyebileceğimiz nitelikte çalışmalar, dersler yapılıyor. Onunla birlikte de işte Mars'ta öğrencilerimiz koloni kuruyorlar mesela. Böyle projeler üreterek ve o koloniyi atık malzemelerden kurarak sonra biz onu bir küçük sergiyle ee, öğrencilerimizi de motive etmek için e, teşhir ediyoruz. İlmin valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı vesaire bunları da o kapanışa davet etmek suretiyle zaten belediyeler ve valılar iklaza anlamda destekçimiz de oluyorlar. Ee, dolayısıyla hani ve bunları böyle hoş mekanlarda yaparak yani sosyal olarak e, bir yaşam deneyimi ortamı açısından da farklı bir yaşam deneyimi ortamına sokmak, yaparak öğretmek, dünyadaki gelişmelerle buluşturmak, aynı zamanda bir rol modülüyle buluşturmak, şehrin önemli entiteleriyle buluşturmak, finalinde işte bir katılım sertifikası vererek, ee, işte evlerinde de vakitlerinde bir birtakım başka materyallerle, küçük ısırlarla da hani hatırlayabilecekleri projelerini alıp evlerine veya gruplara götürebilecekler falan yani arkada da e, kanıtcı izler bırakabileceğiniz ama asıl hedefiniz yani burada e, bu çocukların içerisinden yüzde onluk bir dilimi bile e, farkındalıklarını artırarak kendiklerinin farkına varmalarını sağlayarak e, bu alanlara yönelmelerine istek duymalarını e, başarabilirsek çok e, anlamlı bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Hatta bir komitemizin içerisinde şahsında dahil e, akademisyenler e, mevcut olduğu için bir de bitiminde öğrencilere bir mektup yazdırıyoruz. Ya geleceğe mektup diye. Ee, o mektubu da daha sonra biz e, analiz ederek bir akademik yayın olarak da sunmayı ve bu projenin ileride ilgili kurumlar tarafından da e, nasıl sonuçlar yani muhatapları tarafından nasıl ele aldığını ortaya koyacak bir içerik analizi e, çalışması yapmak suretiyle böyle bir e, kalıcı bilimsel katkı oluşturma e, Fikriyatımız var. Bu şekilde çerçeveliyoruz. Çok kıymetli bir çalışma. Çünkü hakikaten şunu görüyorum ben. Bir, rol modeliyle karşılaştırıyorsunuz. İki, o rol model gibi olabilsinler diye deneme yanılma yoluyla onlara bir takım projelerde iş yaptırıyorsunuz, deniyorlar. Üstelik sonra da onları ödüllendiriyorsunuz. Valilerin, belediye başkanlarının olduğu sergi alanında onların iyice yaptıkları işle gurur duymalarını sağlıyorsunuz. Yani ben yaptım, başardım ve takdir ediliyor duygusunu geçiriyorsunuz. Umarım başarılı olur. Çok fazla kızımız bu alana yönelirler. Peki siteme yönelmeleri için bir hedefiniz var mı? Projenin bir süresi ve ulaşmak istediğiniz kız öğrenci sayısı nedir acaba? Onu aktarabilir misiniz? Açıkçası yani gücümüz, nefesimiz, imkanımız yetti ve işte ordu büyükşehir belediye başkanımızla sol olarak yapacağımız için e, Hilmi Bey'i de e, burada zikretmek isterim. E, Hilmi Bey gibi e, belediye başkanlarımızın desteğini alabildiğimiz sürece ve e, UNESCO Milli Komisyonumuz da bu konudaki e, fikriyatımızı e, desteklemeye devam edip. E, sonunda biz de tabi çalışmalarda neticede bunlar. sürece biz bunu kendi görev dönemimiz boyunca devam ettireceğiz. Ne kadar çok güneye ulaşabilirsek sonuçta 83 milyonluk e, giderek nüfusu artan bir ülkede yaşıyoruz. Ama sonuç itibariyle meşhur benzetmedir biliyorsunuz. Bir e, deniz yıldızları künya vurmuş bir adam tek tek onları atıyormuş. Dünüşler ne yapıyorsun burada binlerce var. Olsun demiş ama bak bunu da denize ulaştı. Dolayısıyla hepimizin bana göre sınırlılıklarımızın şüphesiz ki farkındayız ama sınırlılıklarımıza rağmen de ne kadar gücümüz, nefesimiz, imkanımız yettiği sürece e, topluma ulaşır ve e, bir e, yarar halkasını büyüterek yola devam edebilirsek bu kadar e, en azından bizim için anlamlı bir e, çalışma bütününü ortaya koyarız diye düşünüyorum. Ama bununla da tabii sınırlanmıyoruz. Başka çalışmalarımız da var. Avse ederseniz paylaşabilirim. Evet, lütfen. Ee, bu doğrultuda bununla birlikte e, son olarak e, geçtiğimiz e, günlerde gerçekleştirdiğimiz e, panel gibi yakın panellerle, çalıştaylarla da e, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ülke ve UNESCO'nun bütünü içinde anlam taşıyan konu başlıkları üzerinden konunun paylaşlarını bir araya getirdiğimiz, görüşlerini alıp daha sonra raporlaştırarak ilgili kurumlara da ulaştırdığımız bir takım çalışmalar da yürütüyoruz. Bu da bizim aslında akademik tarafımız. Yani bir tarafıyla icrae boyutu söz konusu. Biraz önce ifade ettiğim gibi bir tarafıyla da akademik anlamda yani daha kalıcı nitelikte ve paydaşların da katkısını alıp sadece kendimizle sınırlanmadığımız bir çalışma yürütüyoruz. Yine diğer taraftan aylık ortak toplantılarımıza da kendi gündemimizin yanı sıra genel olarak biz e, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan UNESCO kürsülerin, e, kadın araştırma merkezleri, kadın sili toplum kuruluşlarının Başkanlarını da davet edip onlarla da bir ilişki ağı geliştirerek yani ortak iş yapma kültürü üzerinden çalışmalar giriyor. Diğer taraftan UNESCO'nun belli bu toplumsal cinsiyet eşitliği alanına yönelik uluslararası ödülleri var. Bu ödüllere yönelik de biz yine de Türkiye'deki ön değerlendirmeyi yapma gibi bir imkanımız oluyor sihir toplum kuruluşlarına bu anlamda bu tür çalışmalardan, bu tür konkurlardan haberdar edip onları sürece katmak, onları organizasyonuna katkı sağlamak gibi böyle çeşitli alanlarda yürüyen çok yönlü bir komite çalışmaları sürecimiz var. Peki buradan kız çocuklarına seslenir misiniz? Onlar neden matematik, fen, fizik alanlarına yönelsinler? Şöyle, aslında bence yüreklerinin götürdüğü yere gitsinler. Matematik, fen, fizik değil de. Ama bu yüreklerinin götürdüğü yer listesini sınırlamasınlar. Yani bunun içerisinde evet, deney yapmaktan keyif aldıklarını hissediyorlarsa, yeni bir ıı, teknolojik gelişmeye ilgi duyduklarını içlerinde hissediyorlarsa, bunun gibi yani o kişilikle... ...başarı ve yetenek el ele yürüyebilecek süreçler. Ama burada temel problem, içimizden gelsin bile bize yapamazsın dendiği için... ...ya da yapanlarla hiç karşılaşmadığımız için e, o potansiyel açığa çıkmıyor. Potansiyelleriyle buluşmak adına... E, Kız çocuklarımıza imkan verdiğimiz zaman bambaşka bir ülke, bambaşka bir adalet ve aslında en geniş açıdan bambaşka bir dünya inşa edebiliriz. Ve buna göre bu dünyanın artık bu kadar e, kendi içerisinde tenakuzların yaşandığı. Yani bir taraftan Mars'a gideceksin, öbür taraftan gezegeninde insanlar açlıktan ölecek. İşte e, bir taraftan e, devlet başkanı kadınlar olacak ama öbür taraftan e, kendini ifade edemeyen ve e, ev içi şiddet karşısında e, ruhları, hayatları değil ruhları mahvulanası itibariyle insanlar olacak. Yani bu kadar zıtlıkların ve derin zıtlıkların dünya tarafından artık taşınamayacağı kanaatindeyim ve bence e, sistem alanında yapabileceğimiz atılımlar da buna dahildir ama en geniş ölçekte ben dünyanın ee, tıpkı aydınlanma sonrasında olduğu gibi yeni bir toplum sözleşmesine ve bunun içerisinde e, kadınların ve erkeklerin adil bir biçimde hayatı paylaşmaya karar verdiği bir toplum sözleşmesine ihtiyaç duyduğunu, bütün gayretin oraya yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için de kız çocuklarımızın kendilerini keşfetmekten korkmamalarının yollarını biz onlara sunmalıyız. Yani bütün yükü kız çocuklarımızı onlar ne yapsın diyerek yükleyemeyiz. Bunu hakkımızda, sorumlu olan yetişkinler olarak biziz ve onlara daha iyi bir dünyanın temellerini, emalelerini sunmakla mükemmeliz. E, dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gideceğimiz daha çok yol var. Siz bu işlerin içinde olarak ve eşitliğin sağlanması için mücadele eden bir kurumun başkanı olarak Türkiye'nin eşitlik karnesini nasıl görüyorsunuz ve sizce acilen neler yapılmalı? Şimdi tabii e, yürünecek yolumuzun çok olduğunu ifade edebilirim. Bir taraftan gerçekten e, devasa gelişmeler söz konusu oldu. Özellikle 2000 yıllardan sonra başta Anayasaya positif ayrımcılık ilkesinin girmesi olmak üzere. Ee, çok sayıda gelişmenin söz konusu olduğunun altını çizmek lazım. Yani işte İstanbul Sözleşmesi bunlar içerisinde Bilmi taşıdır. Ee, onunla bağlantılı olarak 6.284. Ee, anayasadaki e, değişim ve tabi bunun alt başlıkları. İşte yürütülen kampanyalar. Özellikle eğitim alanında e, kadınlar ve erkekler arasındaki o ...eğitim uçurumunun giderek kapanmakta olması... ...bunlar ciddi, büyük, devasa getirisi olacak e, gelişmeler. Ama öbür taraftan da baktığımızda sadece biz gelişmiyoruz. Diyandaki diğer ülkelerde gelişiyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği... ...işte çok yine bilinen bir ifadeyle... ...21. yüzyıl kadınların yüzü olacak diye bir, e, bir tür motto vardır. Ve bu bana göre de doğru. Yani başka bir dünya kuruluyor. Bütün, biraz önce konuştuğumuz handikaplarına, problem alanlarına rağmen bunlar var. İşte mesela Covid süreciyle burada çok olumsuz gelişmeler yaşıyor dünya. Türkiye'de yaşıyor, dünyada yaşıyor. Birçok konuda yaşıyor, neredeyse aslında her konuda yaşıyor ama bunun içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da yaşanıyor, yaşanacak. Bu ayrı bir başlık. Fakat orada yapılması gereken çok şey var. Çünkü onun sonuçları, bu öyle bir konu ki e, toplumsal cinsiyet eşitliği, işte, kadınlar gerilediği zaman hayat geriliyor, toplumlar geriliyor. Yani bütün alanlar birden aslında geriliyor. E, bunun içinde sadece kadınlar da yok. Işte. Toplumun tamamı falan. Ama yine bizim konumuza dönüp bağlarsak, e, burada e, diğer ülkeler de gelişiyor ve böyle baktığımızda Türkiye o kadar hızlı bir gelişim var ki bu konuda. Türkiye'de de yaşanan bir gerçekten ciddi gelişime rağmen e, genel yani uluslararası değerlere baktığımızda e, ortalarda bir yerde konumlanıyoruz. Ama elbette ki biz ülkemiz adına her zaman iyi vardır ama iyinin daha iyisi vardır ve orayı hedeflemekle e, mükellefiz. Biz bu anlamda da bana göre iki ana alanda çalışmaların yoğunlaşması gerekiyor. Bir tanesi Türkiye'yi daha ileri sıralara yükseltmek ve tabii bundan hepsinden önemlisi kendimiz için bunu yapıyoruz. Yani bir sıralamada iyi bir yerde yer almak uluslararası prestij açısından anlamdadır ama asıl olarak biz kendi geleceğimiz için bunu yapıyoruz ve bu noktada bir uzun vadede toplumsal dönüşümle.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 bir dediğim gibi bütün bu eğitim kesimler, erken araçlardan itibaren bu eğitimlerin derci edilmesi... Ee, yine kamu kurumlarının tamamında özellikle işte bir dönem çok yaygında hatta e, bu tür eğitimler, i̇şte jandarma, hakimler, polisler gibi kritik e, alanlardaki kamu kurumlu görevleri başta olmak üzere kamu kurumlarında dolayısıyla yani yetişkin nüfusa e, bu perspektifin özellikle bu konularda karar alan veya süreci ıı, kesintiye uğratma veyahut da güçlendirme imkanı bulan görev alanlarındaki e,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 Geniş ilerlemenin hızlandırılabileceğini düşünüyorum. Önemli tespitler, önemli öneriler. Umarım hem e, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere politika yapıcılar, iktidarı e, kastediyorum. Bu önerilerinizi dikkate alırlar. Konuşmayı <gülüyor> bahsettiniz. Çok yaşayayım bu arada. E, Bahsettikleri iyi gelişmelerden birisi de İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı yasanın. ...hürürlüğe girmesiydi. Ancak maalesef geçtiğimiz aylarda yaşadık ve hala zaman zaman görüyoruz. Geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili odalarına İstanbul Sözleşmesi'ni kötüleyen... ...feministleri terör gibi adeta niteleyen bir takım kitapçıklar dağıtıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin bu kadar saldırı altında olmasını neye bağlıyorsunuz? Ve ee, ne yapılmalı? İstanbul Sözleşmesi'nin de evet 6.284 hayata geçti ama diğer maddelerinin de uygulanması konusunda evet. çok hala uygulanmıyor pek çok maddesi. Neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Onu da bitirelim isterim. Tabi burada bence iki ana sebep var. Biri, e, büyük bir değişim çağında yaşıyoruz. Ve bu değişim çağı belki de bizim insani sınırlarımızı giderek daha fazla zunluyor. Ve alışıldık dünyanın Alışmadığımız bir hızla değiştiği bir düzlemde değişimi getiren, değişimi tetikleyen her unsur daima tarihsel olarak bir takım karşı çıkışlarla ve itirazlarla karşılaşmıştır. Ve bu noktada modern değerlerin giderek hakim olduğu bir dünya. Ama bu dünyaya oyun salmak isteyenler ve istemeyenler diye aslında birkaç yüzyıldır, Devam eden farklı fazlarda, farklı biçimlerde, farklı coğrafyalarda, farklı görünümlerde de, de olsa bir, e, bir çatışma alanı var. Bu çatışmanın bir uzlaşıya her iki tarafında birbirini daha iyi anlamak suretiyle ve e, siyahlar ve beyazlar değil de bazen gri'de buluşmak da iyidir. E, yani bazen her iki tarafta bir adım ileri ya da her iki tarafta bir adım geri atarak bir uzlaşma sağlamalıdır. Çünkü toplumda da herkes aynı kanaatte değil ve aynı kanaatte olmak zorunda da değil. Ama ortak iyi için bir uzlaşma alın e, yaratmak gerekiyor. Ve bu noktada e, ben kişisel olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tarafıyım. Bunu çeşitli e, sivi platformlarda imzamı da koyarak e, ortaya koymuş bileyim Keza İstanbul Sözleşmesi sürecinde parlamenter olarak görev yaptım. kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu üyesi olarak da 6.284 oluşumuna da gerek komitede, gerek parlamentoda destek verdim. Hayatım önceden yaptığım en iyi çalışmalardan, parçası olduğum en iyi çalışmalardan biri olarak gurur duyacağım bir unsurdur. Burada bir gerçekten kökü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 de İstanbul Sözleşmesi de toplum tarafından yeterince bilinmiyor. Yararlanıcısı olan kadınlar tarafından da bilinmiyor ki. İşte bu e, biliyorsunuz Sibivak'ın bir e, mağduniyet e, kavramını toplumsal cinsiyet eşitliğine işte de e, uyarlamasıyla Gramsci'nin mağdun kavramını e, uyarlamasıyla e, esas kimliğini bulan. Pardon orada bir yine kesinti oldu. O cümlenizi tekrarlar mısınız? Anlaşılamadı söylediğiniz. Neresinden oldu bilmesem de bence deyip oradan devam edeyim o zaman. Bu Gramsci ile e, akademik litreleştiği boyutuyla da ele alınan bu mağduniyet araştırmaları, araştırmaları kapsamında kadınları değerlendirdiğimizde kadınların çok büyük bir kısmının madun kesimler dediğimiz toplumsal tabakanın özellikle kariyer, istihdam, gelir gibi parametrelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ve yine sınıfsal olarak bu tabakalarda yer alan kadınlarda özellikle hiç azımsanmayacak yani bunlar milyonlardan bahsediyoruz. Bu sözleşme bilinmiyor. Yani belli bir eğitim, iş, kariyer düzleminde e, sınıfsal olarak konumlanabilen e, kadınlar veya toplumun genel açısından baktığımızda bilinse dahi bu anlamdaki dezavantajlı kesimlere indiğimiz hem kadınlar hem erkekler içinde asıl itibariyle bu sözleşme bilinmiyor. Ve sloganik ifadelerle kim kime ulaşırsa en fazla, en fazla iki tane, üç tane slogan üzerinden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 Hükümetin de böyle bir değerli kazanımdan geri adım atacağını da hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ancak ne var ki buna rağmen hani sizin de görev alarak o çalı olduğunuz dönemde hayata geçmesine rağmen İstanbul Sözleşmesinin bütün maddeleri neden uygulanmıyor, ne bekleniyor hala anlayabilmiş değilim. Bütün maddelerinden tabii e, ne kastettiğinizi açarsanız daha net ifade ederim ama graviyo sistemi çalışıyor. Bu, e, ilgili bu. temel yasal metin e, 6284 zaten yürürlükte. E, hani spesifik olarak yani sormak istediğiniz bir şey varsa e, bilgim dahilinde evet. ifade etme isterim. Sözleşmenin maddeleri şu anda önümde yok ama hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeyim. Hı. Sizin az önce bahsettiğiniz hani emniyet kolluk kuvvetlerine cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi meselesi var ya hani başlamıştı ve durdu. Bu konu mesela sözleşmenin içinde geçiyor mutlaka eğitim verilmesi diye hakim savcılardan kolluk kuvvetlerine varana kadar. Milli eğitimde okullarda eşitlik cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi ne kadar? Bunların sözleşmenin içinde yer alan maddeler kadınlara yönelik yine koruma, kollama ve daha sonra adli süreçte farklı farklı yine yapılması gerekenler hani 6.284'ün haricinde aile bakanlıklarından sanayi ticaret bakanlıklarına varana... aile bakanlığı değil çalışma sosyal politika şeklinde evet. farklı evet. evet yani bütün bakanlıkların medyanın Hani ulusal medya kuruluşlarının neler yapması gerektiğine varana kadar tek tek yazılmış durumda sözleşmede ve bunların hiçbir uygulanmıyor şu anda. Tabii ben ilgili kamu kurumlarının temsilcisi olmadığım için ne kadar uygulanıyor sorusunun bütüncül cevabını verebilecek durumda değilim ama kısıtlı. Gözlemim çerçevesinde ifade edersek ben durduğu kanaatinde değilim. Bendeki bilgiler e, belli kurumlara bu tür eğitimlerin e, halen belli noktalarda verildiği yer, belli çalışmaların yapıldığı yönünde. Ama bu ne seviyede e, devam ediyor? Bunu belki daha sonra graviye raporları üzerinden de e, görme imkanımız olabilir. Çünkü onlar bunu raporluyorlar. Ama bir durma halinin değil ama bir sadece Milliyetin Bakanlığı nezdinde bir toplumsal cinsiyet eşitliği pilot çalışmasına yönelik bir itiraz söz konusu olmuştu. Onun üzerinden onun bir pilot çalışma olduğu ve bittiğine yönelik bir açıklama yapıldı. Benim hatırımda olan bu doğrultudu ama hani bir red şeklinde bir açıklamayı da ben en azından bilmiyorum. Evet. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizden bir e, slogan şeklinde hani spot olarak sosyal medyada paylaşabileceğim şekilde İstanbul Sözleşmesi neden önemli İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa ne olur? Böyle birkaç cümleyle başlık şeklinde cümle rica edebilir miyim? Aslında yani, e, bilirliyim veya değil, mesleki kariyeri bitmayla ben metin üreten biriyim. Dolayısıyla çalışıp slogan üretebilirim sizin için ama Şimdi ve anındalık ilkesiyle üretilecek e, sloganın yeterince güçlü olamayacağını düşünerek ama böyle bir şey talep ederseniz sözüm olsun bunu yapacağım. E, ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır e, biliyorsunuz. E, yani e, oldukça yaygın hale gelmişti. Ben bu e, hashtag diyelim artık şimdiki ifadelendirmeyi altına da çok e, kişisel olarak da katkı vermeye çalışan değil gün de çok anlamlı bir slogandı. Onun için evet İstanbul Sözleşmesi yaşanır. E, ve orada e, bu e, konseptin bütün süreci belirlediğini ve bir arada bir uluslararası bir challenge accept diye bir başka slogan daha vardı. Yani evet kabul ediyoruz e, ve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 İşte çıktı slogan yani. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. E biz kadınlar olarak varız. Kimse görmezden gelemez bunu. Çok keyifli bir röportajdı. Çok teşekkür ediyorum.